Merhaba sevgili oğlaklar ve yükselen burcu oğlak olanlar. Şubat 2020 astroloji gündeminden bahsedeceğiz sizlerle. Ee, biliyorsunuz her ay olduğu gibi bu ayda bir yeni ayımız ve bir dolunayımız var. Ancak bu ay diğer aylardan farklı olarak bir merkür retromuz var. Dolayısıyla biraz e, Merkür'ün retro olmuş olduğu aylarda işler biraz yavaş ilerliyor sevgili oğlaklar. Ve bu nedenle özellikle Balık Burcu gibi e, bir burçta ilerlediği için Merkür iletişim konularında biraz daha dikkatli olmamız gerekiyor. Evet Şubat ayı gündemine bakacak olursak öncelikle e, 9 Şubat günü Aslan Burcu'nun 20 derecesinde bir dolunay yaşayacağız. E, Aslan Burcu'nda yaşanmış olduğumuz bu dolunay. Sizin 8. eviniz etkiliyor olacak. Dolayısıyla 8. ev daha çok parasal kaynaklarımız, gizli, kapaklı işler, psikolojik e, altyapılı durumlar, ameliyatlarımız, paylaşımlarımız, insanlarla ortaklaşa gerçekleştirmiş olduğumuz sorumluluklar ve aynı zamanda astrolojide 8. ev ölüm ve dönüşüm evi olarak sembolize edilir. Burada gerçekleşen dolunayla beraber hayatınızda artık bazı şeyleri öldürdüğünüzü, bitirdiğinizi söyleyebilirim. E, bunlar nasıl şeylerdir? Yani artık size hizmet etmeyen, sizin hayatınızda herhangi bir şekilde işinize yaramayan şeyleri öldürüp tam anlamıyla yeniden başlattığınız bir süreç olacaktır. Yani bir şeyler tamamen hayatınızdan giderken bazı şeyler yeniden filizlenip hayatınıza dahil olmaya başlayabilir. 8. Ev oldukça ilginç bir ev. Burada gerçekleşen dolunay biraz zorlayıcı da olabilir. Yani o şeyleri hayatınızdan tamamen çıkarmak sizi aynı zamanda yaralayabilir zorlayabilir. Çünkü Bunlar esasında en derin anlamıyla içsel bağlantı kurmuş olduğunuz şeylerdir. Ee, belki kökleriniz, belki geçmişiniz, belki ailenizle yaşamış olduğunuz travmatik durumlar, belki sağlığınızla alakalı durumlar, belki insanlara yapmış olduğunuz fedakarlıklar, şu zamana kadar kendinizi e, tanımlamış olduğunuz biçimler. Ama artık bunlar e, bir kenara, ben bir kenara diyeceğiniz. İnsanlara yapmış olduğunuz fedakarlıkları değerlendirip tamam bu kadar yeter... Bundan sonra benim şartlarım bunlar diye kendi imkan ve şartlarınızı tespit edeceğiniz bir dolunay olacaktır. E, ne kadar zorlayıcı olsa da o kadar güçlü bir biçimde ayağa kalkacağınız da bir dolunay olabilir. Tabi burada 8. evdeki gezegenlere de bakmak lazım. Özellikle dereceler de önemli. Yani 20 derece civarındaki gezegenlere de bakmak lazım ki e, malefik etkili ise biraz daha sert e, olabilir. Gerçek manada kayıplarla yüzleşebiliriz veya sağlık problemleriyle ancak... Daha pozitif etkili gezegenler söz konusu ise bu noktada gerçekten kendi isteğinizle, kendi iradenizle bazı şeyleri sonlandırdığınızdan da söz edebiliriz. Evet 17 Şubat tarihine geldiğimizde Merkür Retrosu başlıyor. 17 Şubat'ta başlayan Merkür Retrosu 10 Mart'a kadar devam edecek ve 13 derece Balık Burcu'ndan 28 derece Kova Burcu'na kadar gerileyecek Merkür arkadaşlar. Balık Burcu sizin haritanızda 3. evi simbolize ediyor. Hem 3. ev e, Merkür'ün evidir, iletişim evidir biliyorsunuz. Hem de burada Merkür Retro. Dolayısıyla iletişim konuları oldukça önemli olacak sizin için bu ay e, bilhassa. E, Balık Burcu'nda Merkür zararlı konumda olduğu için biliyorsunuz. Balık Burcu, e, Başak Burcu'nun, e, Zıt Burcu, Karşıt Burcu ve Başak Burcu'nun yönetici gezegeni ise Merkür. Merkür bu noktada Balık Burcu'nda zararlı çalışıyor arkadaşlar. E, dolayısıyla 3. evinizde zararlı çalışan bir Merkür ve Retro konumda çifte etkili bir Merkür söz konusu olacak. Ee, bir yandan bir şeyleri halletmeye çalışırken iletişim problemleriyle uğraşırken bir yandan e, gündeminiz e, bir hayli yoğunken bir yandan aksaklıklar da ortaya çıkabilir. Yani yanlış yere posta göndermeler, whatsapp mesajlarında yanlış gruplara yazmalar e, dedikodularla alakalı başınıza iş alınması gibi durumlar ortaya çıkabilir. Bunlara dikkat etmekte fayda var. Bunun yanı sıra kardeşlerle ilişkilerinize, kardeş gibi gördüğünüz sık görüştüğünüz kişilerle olan ilişkilerinize de, e, dikkatli olmakta fayda olacaktır. E, onlarla da bir takım iletişim problemleri yaşamanız söz konusu olabilir. Özellikle bu ay içerisinde araç almanızı tavsiye etmiyorum. Bilhassa 17 Şubat tarihinden itibaren. Çünkü belki de araç almak isteyebilirsiniz. Uygun bir araç bulduğunuzu düşünebilirsiniz. Örnek veriyorum belki uygun gözükebilir o araç ama Mart ayından sonra, Nisan ayından sonra örnek veriyorum belki aracın ekstra bir hasarı çıkar veya kilometresiyle oynandığını tespit edersiniz. Ve daha sonradan başınıza daha çok uğraşmanız gerektiren işler açılabilir. Bu konuda dikkatli olmakta e, fayda olacaktır sevgili oğlaklar. Trafikte de biraz dalgın olabilirsiniz. Buna karşı da hani, trafikte de e, dikkatinizin daha uyanık olduğuna emin olmanız e, daha yerinde olacaktır. E, sağlığınız açısından bilhassa. Evet, böyle bir Merkür retro süreci yaşayacağız. Ancak bir taraftan da 20 Şubat tarihi itibariyle Güneş artık balık burcuna geçiş yapacak. Yani bir yandan burada hiçbir şey başlatmayın derken biz bir yandan da bir şeyleri başlatmak ihtiyacı içerisinde olacağınız bir ay. Oldukça ilginç bir ay. Yani ikili şekilde gelgitlerin olduğu bir ay olacak. Bilmiyorum bakalım bu noktadan nasıl bir şekilde daha... Doğru bir biçimde çıkabileceğiz diye düşünüyorum. E, güneşin buraya gelmesiyle beraber artık bir şekilde araç alımı, satımı, iletişim konuları, anlaşmalar, sözleşmeler alanında bir şeyleri başlatma gayreti içerisinde olacaksınız. Ancak dediğim gibi yine de Merkür'ün retro olduğunu her zaman e, aklınızın bir köşesinde bulundurun derim. Bu ayın bir diğer önemli gündemi ise Mars'ın burcunuza geçiş yapması. Mars'ın burcunuza geçiş yapması neden önemli? Ee, Mars oğlak burcunda e, tabii çok e, faydalı bir biçimde çalışmasa da zararlı da e, çalıştığı söylenemez. Bu noktada Mars'ın burcunuza ilerlemesiyle beraber her zamankinden daha hırslı, daha agresif, daha rekabetçi e, ve daha girişimci hissedebilirsiniz kendinizi. Yani gerçekleştirmek istediğiniz şeyler konusunda her zamankinden daha net daha direkt ve aceleci bir tutum sergileyebilirsiniz. Siz Oğlak burçlarının çok da uygun olmayan bir tutumdur bu. Ancak burcunuzda bulunan önemli gezegenler, Jüpiter, Plüton, Satürn gibi gezegenlerin burcunuzda bulunmasıyla beraber Mars'ın bu noktadan geçerken Şubat ve Mart ayları boyunca bu noktaları aktive edeceğini de unutmamakta fayda var. Ancak ilk görünümü burcunuzda bulunan güney ay düğümüyle olacak. Özellikle Şubat ayının son haftası Mars'ın güney ay düğümüyle kavuşumu söz konusu ve tam karşısındaki kuzey ay düğümüne de karşıtlık yapacak. 7. evinizdeki kuzey ay düğümüne. Dolayısıyla burada oldukça yoğun karmik bir enerji yaşayabilirsiniz. Belki bu hırslı, aceleci, girişimci tutumlarınızın geçmişle alakalı gene kendinize çok güvendiğiniz alanlarla alakalı bir şeyleri başlatmak yerine ee, ortaklaşa bir şeyler yapmak konusunda çalışmanız gerektiğini hatırlatacak ee, kadersel döngüler içerisinden geçebilirsiniz. Yani siz bireysel olarak bir şeyler istenken hayır bak kendi başına yaparsan bu bu bu sonuçları elde edersin. Dolayısıyla ortaklaşa yapacaksın, partnerinle yapacaksın şeklinde hatırlatmaları alacağınız alt metinden olaylarla karşılaşabilirsiniz. Kazalara dikkatli olun. Son haftası su ayının. iletişim kazaları, ne bileyim dediğim gibi ev kazaları, trafik kazaları yani bir şekilde aceleci ve aşırı hırslı davranacağınız için sakarlıklar bu tarz durumlara yatkın olabilirsiniz sevgili oğlaklar. Ve daha başınıza bir iş geldikten sonra daha büyüğüyle tepki verebilirsin. tıpkı bir koç burcu gibi yani hani ben bundan ders alayım şeklinde düşünmeden niye olmuyor şeklinde dayatıp daha çok öfke enerjisini hakim olabilirsiniz. Öfke enerjisini hakim değil daha doğrusu öfke enerjisi size hakim olabilir. Dolayısıyla buna izin vermeyin ve bir şeyleri ortaklaşa yapmanın, bir şeyleri işbirliği halinde yapmanın vereceği keyfi değerlendirmek daha doğru olacak sınadınıza. Bunu da göz ardı etmemekte fayda olacaktır. Zaten Şubat ayının son haftası eğer haritanız destekliyorsa bu alanlarda ...farkındalığınızı artıracak, ufak tefek mesajlarda alacaksınız zaten. 23 Şubat tarihine geldiğimizde ise bir yeni ay yaşayacağız. Balık Burcu'nun 4 derecesinde meydana gelecek bu yeni ay. Bu yeni ay da yine sizin 3. evinizde meydana geliyor sevgili oğlaklar. Dolayısıyla bu noktada yeni bir anlaşma, yeni bir sözleşme, belki yeni bir eğitim... ...veya çevre değişikliği, bir yer değişikliği söz konusu olabilir... Bu yeni ile beraber hayatınızda yeni bir süreç başlayabilir. Özellikle eğitimle uğraşan bir oğlak burcuysanız, iletişimle alakalı veya teknolojiyle alakalı, sosyal medyayla alakalı bir işiniz varsa yeni bir takım tekliflerle karşılaşabilirsiniz. Ancak bu noktada Merkür'ün retro olduğunu unutmayın. Eğer bu teklif belki geçmişte size gelen ve bir şekilde değerlendiremediğiniz bir fırsatsa ve tekrar karşınıza geliyorsa Merkür retrosu bunu değerlendirmek adına oldukça uygun bir süreç olacaktır. Ama sil baştan ve sıfırdan gelen teklifleri değerlendirirken enine boyuna didik didik ederek değerlendirmek faydalı olacaktır. Çünkü Merkür retrodayken ve Balık Burcu'nda retrodayken özellikle size şartlar net bir şekilde sunulmayabilir. Siz fazla iyimser bir tutum sergileyebilirsiniz. Veya daha sonradan ortaya çıkabilecek koşullar can sıkıcı olabilir. Dediğim gibi eğer illa bu süreçte başlatmanız gerekiyorsa bir takım projeleri lütfen enine boyuna düşünün. Her detayını tek tek değerlendirin ve daha sonra adım atın sevgili oğlaklar. Evet Şubat ayına dair bahsetmek istediklerim. Bunlar da umarım faydalı olmuştur. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız, videoyu beğendiyseniz beğene tıklarsanız çok sevinirim. Zil tuşuna basarak bildirimleri açabilirsiniz. Bana ulaşmak isteyenler, danışmanlık almak isteyenler Instagram hesabımdan Opicus Astroloji hesabından bana ulaşabilirler veya evrenselkadimbilgeci@gmail.com adresine e-posta gönderebilirler. Her birinize mutlu, huzurlu ve sağlıklı bir şubat ayı diliyorum. Hoşça kalın.